Emir Ali köyü, Yev yeşil doğası, şehir merkezine yakınlığı, doğanın renklerinin en güzel tonlarını barındırması ile benim gözümde evrenin en güzel köyüdür. Herkesin köyü kendi için evrenin en güzel köyü olsa gerek. Kemal Sunal tüm filmlerinde büyük şehirlerde yaşadığı maceralardan sonra köyüne geri döndü. Ferdi Tayfur hakeza öyle hatta şarkısı bile var hadi gel köyümüze geri dönelim ya da beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar köyümüz eğitim imkanı ile iş ve geçim olanakları bakımında güzel Türkiye'mizin her köyü gibi şanslıdır Yemereli köyü web sitemizde herkese kocaman bir hoş geldiniz diyorum Yemereli köyü web sitemizde köyümüzün geçim kaynakları, resmi daireleri, muhtarlık ve ihtiyar heyeti, köyümüze ulaşım ve yol güzergahı, eğitim imkanları, pazar yerleri ve iş olanakları hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Ayrıca sitemiz üzerinden köyümüzün organik ürünlerini havale ya da kredi kartı ile satın alabileceksiniz. Bunlara ek olarak köyümüzde, ki sportif faaliyetler ve sosyal aktiviteleri bulabileceksiniz. Son olarak sitemizin içinde köyümüzün halkı ile tanışıklık kurabileceğiniz bir sosyal ağ da yapacağız ve sitemizin İngilizce ve belki de Almancasına yakında yayına koyacağız. Emreli Köyü web sitemizi ziyaret ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz.